Peki, koşulsuz kabul. Evet, koşulsuz kabul. Bu çok zorlanılan bir şey. Kendilerine Karşımızdakini değiştirmeye çalışıyoruz. Ee, onu aslında o olmaktan çıkarıyoruz. <gülüyor> Zaten e, kadınların çoğu ben bunu evlenince değiştireceğim evet. diye evleniyorum. Pazarlık <gülüyor> yapıyoruz. Yani evet. böyle böyle olursan seni çok seveceğim. Çocuklara söylenir ya. Aynı <gülüyor> onun gibi. Halbuki öyle bir şeye gerek kalmadan <gülüyor> e, karşımızdakini olduğu gibi kabul edersek <gülüyor> e, o da bize elinden gelen her türlü yardımı, çünkü bizi kabul etmiş, siz bir insana iyisiniz derseniz o insanın kötülük yapmasını hatta da kötü bir şey yapmasını imkanını zaten kaldırmış olursunuz. Hmm. Sen çok iyisin. Evet, evet. Sen iyisin. Evet, karşınızdaki hmm. insana bu mesajı vereceksiniz ve ben seni olduğun gibi kabul ediyorum. Hmm. Zaten baştan beri de konuşuyoruz, her zaman e, lafın arasına giriyor. allah Teala bizi bu şekilde yaratmış. Şimdi Yaratılanı, yaratandan ötürü sevmemiz lazım. O da bir insandır. Merhamet içinde, şefkat içinde. Tabii ki biz eşimize işten gelmiş, çok yorulmuş halinden anlayıp ona göre muamele etmemiz işte iş yaşamında zorluklar tabii ki ev hanımıysa ikisi de çalışıyorsa daha farklı. iki evet. eş içinde çünkü gün içinde çok zor anlar yaşanıyor. Evet. Evde de çocuklarla yetişmeye çalışıyorsunuz, kapı çalıyor, telefon çalıyor, işleriniz yetişmeye çalışıyor. Evet. Bunlar hiç kolay değil. Karşılıklı birbirimize anlayış göstereceğiz. O yuvayı herkes koşarak geleceği cennetten bir bahçe haline getirmek. Bizim elimizde. Ve bunu Kesinlikle. lütfen hı hı. diyerek, teşekkür ederek, arada sevgi mesajlarımızı birbirimize atarak hı hı. ve bunları şu şekilde söyleyeyim, bunların hepsi bedava. Değil mi? Evet, bunların hepsi bedava. bunlar hiçbir yerde bahanesi, soktuğum... Bahanesi de yok. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, eğer ki bu şekilde olursa eşler eve koşa koşa gelecek. E, cennetten bir bahçe içinde yaşayacak ve e, çok mutlu olabilecekleri ömürlük yuvalarını sürdürebilecekler.